Size, e, ayaklarımda ve mantar var hocam. Ayak parmaklarımda. Çok kaşınıyor. Ayak parmaklarımda. Evet, evet. Ayak parmaklarımda mantar var. Kaşınıyor ve akıyor. Yani ne gibi bir tür önerirsiniz hocam? Evet. Şimdi Yunan Bey bunun için uygulayacağınız bitkisel kür, bitkinin adı işte biraz önce de ondan bahsediyorduk. Aynısını safa bitkisi. Bunun diğer adı portakal nergizidir. Bundan bir avuç alacaksınız. Ee, yarım litre kadar da 5-6 dakika kaynatıp ayağınızı kaplayacak şekilde leğenin içine bunu dökeceksiniz. Ilıştırarak daha ilave su. Burada 20 dakika bekleteceksiniz. Bunu her akşam yapın. Allah bir hafta içerisinde nasıl şikayetlerinizin ortadan kalktığını hayretle göreceksiniz. Daha söylemem Buyurun. lazım. Yurday Bey bir şeye dikkat edin. E, Ayağınızdan çıkardığınız çorapları mutlak surette kaynatacaksınız. Öyle 50 derecede, 40 derecede, 60 derecede yıkamakla o mantar bulaşmış mantarı yok edemezsiniz. Her defasında tekrar ne yaparsınız? Bulaştırmış olursunuz. Bir de eczaneden pudra alın mantara karşı onu da ayakkabınızın içine burun kısmına doğru içeriden serin ki ayağınızdan çorap üzerinden ayağa ayakkabının içine yerleşmiş olan mantarın sizi tekrar size tekrar bulaşmaması lazım. Ama giydiğiniz çoraplar mutlak surette kaynatılacak. Aksi takdirde her defasında Kendinizi yeniden bu mantara aşılamış olursunuz.